Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, öncelikle herkese başarılı bir gün diliyorum. Ee, başarılı bir gün diliyorum. Çünkü yeni yıla yeni başladık. Ve içinde bulunduğumuz bu yıl. Hepimizin hayal ve hedeflerini gerçekleştirmek için muhteşem bir yıl. Ve muhteşem kariyerler alıyorum hepimize. Önümüzde muhteşem bir eğitim var. etkinliği ve bu Kikol Çıkışta inanılmaz bir hayatın başlangıcını atacağız. Ben bunun için çok heyecanlıyım. Umarım aynı heyecanınız sizde yaşıyorsunuzdur. Bugün Pervolive Nutrition'da başarılı olmak için ne yapmamız gerekiyor? Ve ne tarz beceriler geliştirmemiz gerekiyor? Bunun üzerinde biraz duracağız. E, Jim Rohn diyor ki çok az şeyle başlayıp inanılmaz şeyleri inşa edebilirsiniz. Yani burada bir kişiyle başlayıp onu daha sonra 2, 3, 4, 10, sonra 100 e, ye çıkartabiliriz. Ama teker teker inşa felsefesinin çok güçlü bir felsefedir. Bu yüzden de Türk Marketing Pazarlama Sistemi'ni seçti. Çünkü Network Market'in pazarlama sisteminde e, ürünlerin kişilere ulaşması için birer birer çalışma yapmamız, kişilerin e, hayal ve hedeflerine kavuşmalarında birer birer destek olmamız gerektiğini öğretti bizlere. E, şirket felsefesi hayat değiştiriyor. Evet, Ardolla e, felsefesi insanların hayatlarını değiştiriyor, yaşam amaçlarını ve yaşam gayelerini değiştiriyor. <gülüyor> Ve Cimlon ne diyordu? Başarılı olmak için birden çok beceri <gülüyor> geliştirmek gerekiyor. 21. yüzyılda biri sizi başarı, başarılı birine benziyorsunuz derse ona vereceğiniz e, öğüt ne olabilir? E, bunun üzerinde biraz duralım. 21. yüzyıl harika olanaklar olacak. Dünyanın her yerinde demokrasi ve özgürlük dünyanın genelini yayılıyor. Kapitalizm çok az şeyle başlayıp piyasa için hizmet geliştirme yöntemini e, ve bu yöntemiyle işliyor ve bu yöntem e, günümüzdeki gündemin çoğunu kapsıyor aslında. Durum böyleyse 21. yüzyılda olanaklar sınırsız olacak. Özellikle de Hergolife için çünkü Hergolife ürünlerinin yer aldığı, Piyasa aklınızın alamayacağı kadar geniş bir piyasa Ama Herbalife ne kadar hızlı büyürse büyüsün Herbolife'ın piyasaya yetişmesi Tabii ki şu anda mümkün gözükmüyor ama ileriki yıllarda ne olacak Bunu göreceğiz dağıtım ağımız Ve distribütör yani üye sayımız ne kadar genişlerse Herbolife'ın bu ihtiyaca vereceği cevap da bir o kadar artacaktır tabii ki 39 yıl önce Amerika'da Herbalife satılmaya başladı ama günümüz piyasasında o zamanlar çok daha fazla obez ve Herbalife ürünlerine ihtiyacı olan e, insan topluluğu var. Amerika ve birçok ülkede oldukça iyi satışlar yapıyoruz ama hala işin çok başındayız. Hala Herbalife ürünleri bir şof eve girmedi ve daha milyonlarca insan Herbalife ürünlerinden habersiz. 21. yüzyıl olanaklar açısından mükemmel bir olacak Herbalife için çok daha büyük bir olanak aslında Bu olanaklardan yararlanmak için birden fazla beceri edinmemiz gerekiyor e, Doğrudan satışla tanışan kişilerin bu becerileri edinmesi gerekiyor Ve Herbalife doğrudan satış firması biliyorsunuz e, Önemli edecek ilk şey satış yapıp müşteri kazanmaktır. Bunun üzerinde biraz kullanım. E, bu beceriyi ve ürünü piyasaya da temsil edecek insanlar insanlara evet ürününüzü kullanacağım denetmemiz gerekiyor. Ürününüzü kullanmak isteyen kişi kişinin e, sistemimizde biraz fazla yer alması gerekiyor. Satış yapmak, müşteri kazanmak çok daha fazla para akışı sağlıyor kesinlikle. Ben daha önce bir kuafördüm. İşini iyi yapan bir kuafördü. Ama bugün kadar kadardı. E, esir gibi tutsak gibi bir hayat yaşıyordum. Çünkü sabah kuaför şehrine çıkıyordum. Akşam kuaförden çıkıp evime gidiyordum. <gülüyor> ve ertesi gün tekrar sabahtan kalkıp kuaföre ve kuaförden evime gidiyordum. Haftanın bir günü iznim vardı. Onu da genelde dinlenerek geçiriyordum. E, Gecem gündüzüm dört duvar arasında geçiyordu. Ama şimdi özgür ve bağımsız bir iş yapıyorum. Ve bu işte öğrendim iki tane kabiliyetim var. Bir, bir tane kabiliyetim var. Bu da kuaförlüktü. Ee, öğrendiğim ikinci olanak ve kabiliyet ise ürün satmak. Ve bunu daha iyi bir... Bu benim için daha iyi bir şey. Yani ürün satıp geliri çok daha yukarı çıkartabilirdim. Ee, kuaförlükteki kadar insanlarla saatlerde uğraşmak zorunda değildim. Öğrendiğim ikinci beceri ise insanları e, yani Herbalife'a geldikten sonraki ikinci becerim ise birincisi ürün satmaktı unutmayalım. İkincisi ise insanları işe dahil etmekti. Yani toplamda üç becerim olmuştu. Onlara baylikler vermek ve kendi işlerini Patronu olmalarını sağlamakta Tıpkı bana yapılan gibi Kişileri şirkete katmayı öğrendim Sizleri şirkete katmak ne kadar Sizlere de insanları şirkete katmak ne kadar basit aslında Bunu öğreteceğim Herbalar firmeleri satarak Haftada 500 lira kazanmak eğlenceliydi Ve daha da eğlenceli olan ise bunu sizlere öğretmekti Evet bu işte daha kolaydı sanki. Kesinlikle harika bir histi bu. Çünkü bir sürü insan ekibimize ve organizasyonumuza dahil oluyordu. Ve işimiz çok hızlı bir şekilde, dağıtım almamız çok hızlı bir şekilde genişliyordu. Bunun için birkaç basit şey öğrenmem gerekiyordu. Ürünler hakkında basit şeyler öğrenip, bunu da sizin öğrenmenizi sağlamam gerekiyordu. Bunun anladığımda için boyutu biraz daha değişti. Başta gördüğüm pazarlama planında İki halka vardı. Birincisi sat, para kazan, ikinci halka ise işi başkalarına, işe dahil etmek ve onların da benim yaptıklarımı yapmalarını sağlamaktı. Yani para kendi, müşteri akışı ve para kendi akışıyla para kazanmalarına vesile olmaktı. Şirket bu şekilde daha fazla para ödüyordu. Ee, hani network'in en büyük sırrı şudur ya bir kişinin yüzde yüz çabası yerine yüz kişinin yüzde birlik çabasıyla daha büyük gelirler elde etmiştir network marketing sistem ee, sadece bir soru işaretim vardı daha fazla kazanmak için daha fazla kaç kişiyi şirkete katmam gerekiyordu bunu anladığımda işin boyutu bende biraz daha değişti yanı çok basitti dilediğin kadar istediğin kadar kişiyi işe dahil edebilirsiniz sınır Burada sadece benden başka hiçbir sınır yoktu. Bunu duyduğumda aklım çıktı. Bu harika bir şeydi aslında. Ee, o zaman daha fazla insan daha, daha fazla insanla daha fazla insana ulaşabilecek ve birçok kişinin hayatına gerek maddi gerekse manevi e, dokunabilecektir. Daha fazla e, insanı işe dahil etmekte bir kısıtlama yoksa o zaman sadece kendi yaptığım işte para kazanmakla kalmayıp kişilerin başarılı olmalarına destek olup daha fazla vakit takışı sağlayabiliyordum. Bu muhteşem bir şeydi. Yani bugün biz burada canlı yayın yaparken kurmuş olduğumuz organizasyon bir yerlerde kendi işini büyütmek için emek veriyordu, çalışıyordu ve bunun karşılığını fazlasıyla alıyordu ve firmada bunun üzerinden sponsor geliri ödemesi yapıyordu bize. Daha fazla insanla iş kurmak için Pazarlama planı sadece bu kısmı bile çok önemli ve yeterliydi aslında benim için. Peki insanları işe katmanı katmam için ne yapmam gerekiyordu? İnsanları işe dahil etmek için onların pazarlama planı ve muhteşem fırsatı incelemeleri ve görmeleri için davet etmek gerekiyordu. Evet ee, davet çok önemliydi. Temas kurduğum kişiler kendi insanlarımda öncelikle eş dost akraba ve arkadaş çevremdi. Onları işe nasıl davet ediyordum? Şöyle diyordum. E, bana katılıp katılmamanız, ürünü alıp almamanız önemli değil. Ancak bakmanız bundan çok daha önemliydi. Önemli olan onlara bir yıl sonra ben çok para kazanırsam e, bana neden fırsatı vermedi ve bu fırsatı benimle neden paylaşmadı dedirtmekti. Biz işi gösterecektik. <gülüyor> ürünleri gösterecektik bu muhteşem fırsat onları gösterecektik bundan sonrası artık onların problemiydi bunun için önce onları davet etmek gerekiyordu bir yıl sonra bunun olmasını istemediğimden en azından bakmanızı istiyorum diyordum işleri bir çok insanın işin içine katacak onun için katılmanız önemli değil ama bakmanız benim için çok önemliydi aklınızın bir yerinde kalmasını sağlamam gerekiyordu çünkü günün birinde sizlerle benimle Herbalife Network marketing sisteminde çalışmak için e, gerekli adımları atacaktınız. Ama bunu benim size göstermem gerekiyordu. Siz hazır olduğunuzda işimize başlayacaktı. Bunu yaparak işe bir beceri daha edildim. İşte bir becerim daha olmuştu artık. İnsanları nasıl davet edeceğimi de yavaş yavaş öğrenmeye başlamıştım. Bununla ilgili ufak bir örnek vereyim. <gülüyor> Biriyle konuşurken şöyle demek gerekiyor: Aileniz için mükemmel bir mali fırsat olabilecek bir fırsatı bulabildiniz mi? Sizin ailenizi mali gelir için mali bir güvence sağlayacak bir fırsat daha önce buldunuz mu? Cevap hayırsa, ikinci soruyu sormak gerekiyor: Siz ve aileniz için mali güvence sağlayacak bir fırsat arıyoruz Eğer bu soruya hayır derlerse o zaman size belki de hayatta duyacağınız en iyi öydü vereceğim. Duyacağınız en iyi öğüt. Çünkü bu bana verilmiş bir öğüttü. Eğer siz aileniz için mali bir güvence sağlayacak o fırsatı bulamadıysanız bana verilen öğüt şuydu aktif olarak aramaya başlayın Bir aileniz için mali güvence sağlayacak o fırsat çık her hafta biraz daha fazla zaman ayırın. bana verilen öüt benim Herbalife bulmama neden olmuştu bu inanılmaz fırsat beni çok heyecanlandırdı ben de size bu uydu veriyorum bunun için Herbalife yapmasanız bile ürüne ya da iş fırsatına hayır deseniz bile sizi ve ailenizi mali açılarla atlatacak bir fırsat aramaya e, her gün biraz daha fazla zaman ayırmanızı isteyeceğim. E, bunun için ailenize gidip ve hayatınızın geri kalanında bizi başarıya ulaştırabilecek bir fırsatı aktif olarak arıyorum demelisiniz. Eğer o fırsat aktif olarak aramayı kabul ederseniz e, bunun için size hemen bir fırsat sunabilirim. Yani Herbalife e, sizin hayatınıza bir yer edinecekse, bunun için muhteşem bir zamandasınız ve doğru zaman aslında bu zaman. Benim bulduğum fırsatı incelemenizde, e, incelediğinizde size göre olmadığını düşünürseniz, o zaman size bir başka başka bir öydüm olacak. E, siz valideziniz için bu fırsatı bulana kadar her gün aramaya devam edin. E, Eninde sonunda karşınıza güzel bir fırsat çıkacaktır. Çünkü e, dünya, fırsatlar dünyasıdır. Yeter ki aramayı e, aramayı kabullenim. Yaptığım davetlerden birisi buydu. Yaptığım davetlerden sonra iki çeşit davet olduğunu öğrendim aslında. Birincisi gayri resmi davet yani yüz yüze. Nerede oldu? Çok önemli değil. Bir kahvede harbolar çayını içerken, bir mağazada, parkta, bahçede hiç önemli değil herhangi bir yerde. Karbalar işi çok basit bir plandır. Ürünleri satabilir ve satması için bir başka kişiye tanıtabilirsiniz. İş bu kadar basit aslında. Haftada fazla 300 lira, 500 lira fazla para kazanmak istiyorum. Bunun için ne, yap <gülüyor> ne yapıyorum? İnsanlara sadece e, bunu göstermemiz gerekiyor. Aynısını yaptığında e, sen de kazanabilirsin, sen de yapabilirsin bu işi demeli ve kişileri Herbalife sisteminde dahil olmalarını sağlamanız, bu iş fırsatının bir parçası olmalarını sağlamamız gerekiyor. Kişiler işin içine katmayı öğrenmiştim artık. İlk olarak satış yapmayı öğrendim. Bu gelirimi büyük ölçüde geliştirdi. Sonra insanları işin içine katmayı öğrendim. Bu gelirimizi biraz daha yükseltti. Peki şimdi kaç beceri öğrendim? kaç beceriye sahibi kuaförlük, satış yapmak insanları işe davet ettik total 3 tane farklı becerim oluşmuştu artık. İşimi büyütmeme geliştirmeme destek olan bir başka beceri de organizasyon kurmaktı. 4-5 kişinin birlikte çalışması için organizasyon gereklidir. Çünkü Herbalife'de birlikte çalışmak e, insana güç verir. Bunu zaten biliyorsunuz Bu e, Herbalife'de çok sektör İçeride klasik işlerde de bu böyle. Ve bunu zaten biliyoruz bu kadar hızlı büyümenin nedeni bunu birlikte çalışma, çalışma prensibi edinip bir planla yola çıkmak ve bu planın arkasında sıkıca durmak aslında organizasyonun en büyük özelliği buydu. Ve bu da iş referanslarımızı ya da ürün referanslarımızı karşılıklı geliştirmemize ve işimizi ürün pazarındaki yani tüketici olan kişileri e, biraz daha fazla torbalarına yakınlaştırmasına neden oluyordu. Örnek veriyorum. Sizle birlikte küçük bir toplantı yapsam, siz buraya bir kişi davet etseniz, ben de buraya bir iki kişi davet etsem ve toplantı bittiğinde davet ettiğiniz misafirler e, bize katılsa ve toplantıdan sonra neden katıldığınız, e, sorusunu sorduğumuzda e, alacağımız genel cevaplar şu olacaktır. E, sizin ya da partnerinizin iş yararı referansı e, beni çok etkiledi. Bu yüzden artık Argo katılma kararı aldım. Özellikle iş işte dünyası en güçlü teşvik budur. E, <gülüyor> Bir, e, işi yap değil, işi yapalım. Sen bu işi yapabilirsin. Ben zaten bu işi yapıyorum. Hadi gel birlikte bir güç birliği yapalım. ve işimizi kuralım ve insanların beslenme alışkanlıklarını değiştirelim. Sen ve ben sağlığımıza kavuşalım. Herbalife işiyle tanışır, tanışmaz daha önce satış yapmamış olsanız bile hemen aslında bir satış yapma yetkisine sahipsiniz Herbalife tarafından ve bunu hemen satışa çevirebilirsiniz. Bunu da nasıl yapabilirsiniz? Şöyle yapabilirsiniz. Öngörülen sonuçları satabilirsiniz. Yani şu an sonuç oluşturmamış olabilirsiniz. Ama daha önce sonucu oluşmuş bir sürü insan var. Bunların iş ya da ürün sonuçlarını çok rahatlıkla pazara sunabilirsiniz. Çünkü bu gerçek olan şeydir ve gerçekler de çarpıcıdır. Yani henüz sonucunuz oluşmamıştır. Ama sonucu oluşanların sonucuyla iş yapmak. Yetiniz çok kuvvetli olacaktır. Ee, henüz kendi sonucun oluşmamış ve işin e, ve ürünlerin kullanımına yeni olabilirsiniz. Ama dediğim gibi başkaları e, size ön ayak olacaktır bununla ilgili. Başarmış kişilerin yaptıklarını kopyalayıp uyguladığınızda aynı zamanda size yeterli başarıya ulaşacaksınız. E, bu konuda emin olabilirsiniz. Ve satış yapmayı öğrendim. insanların işine kaçırmayı öğrendim. Şimdi organizasyon kurmayı öğreniyorum. Böylece beceri geliş, gelişti. Böylece bir becerim daha gelişti. E, sonra işimi daha ileriye götürmeme yardım eden başka beceriler de edildim. Mesela bir tanesi de teşvikti. Promosyonlar, teşvik, ödüllendirmeler. E, bununla ilgili biraz konuşalım teşvik etmenin birkaç türü var bir tanesi takdir ki Herbalife bunu çok çok iyi yapıyor zaten şirket distribütörleri ilerletmek için şirket distribütörleri ilerlemek için attığı her adımda ödüllendiriyor bunu öğrendim atılan küçük adımlar için de insanları ödüllendirmeyi öğrenmemiz gerektiğini öğrendim büyük adımlar için ödüllendirme kısmını zaten Herbalife Nutrition gereğinden fazla yapıyor zaten. Peki biz ne yapabilirdik? Küçük küçük adımlarda insanları e, biraz daha takdir edip, biraz daha onurlandırıp onların mutlu aid, aidiyet hissini yüksek tutmamız gerekiyordu. E, i̇şte aslında noktada, e, belki de buradaydı bir şok e, iş arkadaşımızın başarılı olmasının en büyük sebeplerinden birisidir. Küçük adımlar, adımlarla insanları ödüllendirmenin bir yolunu bulmak gerekiyor. Bir arkadaşım örnek verecek olursak, bir arkadaşınız bu hafta 5 müşteri edilmiş ise onu takdir etmenin bir yolunu bulmalıyız. Takdir edildiğini hissettirmeliyiz. Mesela ben organizasyonumdaki bir kişinin geçen ay e, bir yeni bir değil, 10 müşteriye ulaştığını e, duyduğumda e, bu kişiyi ödüllendirir ve takdir etmek isterim. Bu ödüllendirme ve takdir süreci e, sürekliliğini getirdiğinde mesela kişiler birinci olmak için daha motive bir şekilde çalışacaklar. Mesela geçen ay birinci olan arkadaşımız e, bundan 3 ay önce belki de 5. sıradaydı ama azmetti, çalıştı, kendini geliştirdi. Referans almayı öğrendi, insanları işe dahil etmeyi öğrendi ve bu ayın birincisi oldu. Şimdi onun yapması gereken kısımdı bu motivasyonu yüksek tutup birinci olma hissiyatını ve birinciliğin verdiği e, iyi hisleri taşımak. Tabii diğer arkadaşların e, üstüne düşen vazifene burada birinci olmak için elinden gelen çabayı ve azmi göstermeleri gerekiyor. Ee, sonra bir şey daha öğrendim aslında, şirket etkinliklerinin önemini ve onların tanıtımını yapmayı öğrendim. İşte bir sonraki harika etkinliği, işte bir sonraki şirket eğitimi, kick evet, önümüzdeki ay değil, bu ay, Şubat'ın 16-17'si e, muhteşem bir etkinliğimiz olacak. Kikov. ortalama 7000 ile 10.000 kişinin arası katılacak. muhteşem bir döngünün yaşanacak. Ve Herbalife'in şu ana kadar Türkiye'de gerçekleştireceği en büyük etkinlik olacak ve bu etkinliği promosyonlu yapmak gerekiyor. İnsanları oraya taşımak gerekiyor. Orada zaten ödüllendirmeler, takdirler yeteri kadar yapılacak. Bir sonraki etkinliğimiz Süpervizör Okulu, ondan sonraki etkinliğimiz Ekstra Vaganza ve ondan bir sonraki etkinliğimiz ise Warton yani Dünya Takımı Okulu. Aslında yılın planı hazır. Burada sadece hareket et insanları bu eğitimleri, bu etkinliklerin içerisinde tutmamız gerekiyor. Yani bir sonraki eğitimlere teşvik eğer bu hedefe ulaşırsanız şunu elde edebilirsiniz. Önce küçük adımlarla sonra büyük adımlarla Herbalife'a teşvik edilen kişilerin Herbalife iş fırsatının içinde sürekli kaldıkları ve sürekli yeni insanları işe dahil ettiklerinde haliyle oluşacak olan organizasyonun güzel çalışmaları ortaya çıkacak. Ve burada da şirket e, herkese gerekli e, teşvik e, ve ödüllendirmeyi de yapacak. Şimdi kaç becerim oldu buna bakalım. E, kuaförlük uzun yıllar yaptım. Birincisiydi. Satış yapmak ikincisi. Davet etmek üçüncüsü. Organizasyon kurmak dördüncüsü ve teşvik ...le beraber toplamda 5 yeni beceri edinim aslında Herbalife'da. Ee, eğer bir beceriye sahipseniz ekonomik açıdan çok zor durumda kalabilirsiniz. Ee, Birçok beceri edinmemiz gerekiyor. Sadece bir beceriniz olursa ekonomik açıdan korumasız kalabiliriz. Ee, i̇nsanları eğiterek ve ekonomik özgürlüklerine edinerek onlara da e, en büyük fırsatı vermiş oluyoruz. Tıpkı bize yapılan gibi, bize daimesi yapıldı. Ürünlerle başladık, ee, daha sonra çevremizdeki insanlara satış yapmaya başladık. Daha sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşerik becerilerimiz ve beşinci beceriklerimiz ee, bize otomatikman işlendi. Bunu yapan sponsorumuz, sponsorumu seviyorum. Ee, i̇yi ki var, ee, iyi ki beni Herbala Petration firmasıyla tanıştırmış. E, hakkını hiçbir zaman inkar edemem. Peki çalıştığımız piyasada e, şöyle de bir şey var. Çalıştığım piyasada kimse benden kimse daha iyi hizmet vermiyor. İnsanların ürünleri ve daha sağlıklı olmalarını sağlıyorum. Ve bunu e, insanlarıma öğretiyorum. E, doğal olarak en iyi hizmeti onlar da kendi etki çevrelerini e, ya da distribütörmüş e, danışan organizasyonlarına veriyorlar. İnsanların birden fazla beceri edinmelerini ve birden fazla, fazla becerilerin edinmiş oldukları becerileri e, kendi kişilerini öğretmelerini sağlıyoruz. Bu da e, ayrı bir diyet ve beceridir. E, bir sonraki beceri ise e, iletişim kurma becerimi oldu. E, mesela kuatör olmuş olsaydım şu an YouTube kanallarında e, böyle bir çalışma yapar mıydım bilmiyorum. Bunu bana kim öğretildi bilmiyorum. E, i̇letişim becerisi, şu an e, bütün sosyal medyalarda aktif bir şekilde iletişimin gücünü ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Çünkü insanız ve gerçekten iletişim çağında yaşıyoruz. E, kullandığın dil ve kelimelerle insanları e, etkileme becerisi, kullandığın dili, insanların, dille insanların görmedikleri bir şeyi görmelerinde sağlayabilmeliyiz aslında. Dil görme mucizesi yaratır. Bunun nasıl olduğunu da anlatacağım. Göremediğiniz birçok şeyi görmenizi sağlar. Çünkü görmenin birden fazla yolu vardır. Görmenin bir yolu gözle olur. Başka bir yolu ise zihinle olur. Gözle görmeyi görü diyoruz. Zihinle görmeyi ise içgüdü adını veriyoruz. İşte i̇nsanların içgüdülerini harekete geçirmemiz gerekiyor. Kişiler bu şekilde daha başarılı. İnsanlar için gözlerini kapatarak görüyorum, görüyorum demelerim mümkündür. E, bunun nasıl olduğunu açalım. E, gözlerimizi kapattığımızda içgüdülerimiz hala çalışmaya devam eder. Gözler kapalıyken nasıl görüyorsun diye sorulduğunda ise şöyle diyelim. Hayır, görmenin başka bir yolu daha var. Zihinle görmek. İşte konuşarak insanların görmelerine yardımcı olabilirsiniz. İnsanların herbalife iş fırsatını görmelerine yardımcı olabilirsiniz size şöyle diyen birileri çıkacak mutlaka sizinle tanışmadan önce kördüm aslında bir çok şey gözümün önünde olmasına rağmen göremiyordum işte burada siz insanların içgüdü derine harekete geçirmiş oluyorsunuz sizinle konuştuktan sonra görmeye başladım peki siz insanların neyi görmesini istiyorsunuz Soru, sorusuna sorun çünkü e, İnsanların e, sorunlarını görmeleri gerekiyor. E, i̇nsanların farkında olmadıkları şeyleri görmeleri gerekiyor. İşte burada devreye de e, biz giriyoruz. Sorun varsa bunu gösterip e, bunu çözüyoruz. İnsanları harekete geçirmek ancak bu şekilde e, mümkün. Mesela şöyle diyebilirsiniz. Baksana e, kaç kilo fazlan var? 5 kilo. <gülüyor> tamam, ee, o kritik bir durumdasın ee, buna bir an önce kontrol altına alman lazım ve hey, baksana kaç kilo fazlan var ee, 15 gerçekten çok kritik bir durumdasın ve e, kilo kontrol grafiklerinde yüren gittikçe yükseliyor bunu kontrol etmen gerekiyor kaç kilo fazlan var ee, 30 ee, kilo fazlası var o grafikleriniz çok yukarıda ee, ve bunu düşürmeniz gerekiyor Evet düşürmemiz lazım 35 kilo mu? Aa, çok yüksek Ne yapmayı düşünüyorsun? Senin için tehlike çanları çalıyor Bunun farkında mısın? Peki bununla ilgili değişim süreci istiyor musun? Sana bu konuda nasıl destek olabiliriz? İnsanlara bunu vermemiz gerekiyor Peki o zaman Ne yapmak lazım? Herbalife'ın bununla ilgili bir çözümü var Evet Herbalight'ın bununla ilgili bir sürü çözümü var çünkü çok ciddi referanslarımız var örnek veriyorum ben 9 haftada 17 kilodan kurtuldum yani 9 hafta 17 kilo 13 yıldır Herbalight'la besleniyorum bunların hepsi referans ve kişilerle referanslarımı paylaşmam lazım çevremde kaliteli ürün sonucu oluşmuş kişilerle yeni başlayan kişilerle yeni danışan tanıştırıp, elimizdeki referansları çok güçlü kullanmamız gerekiyor. Ee, arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, elimizdeki ürüne e, herkesin ihtiyacı var. İşte çözüm yaşadığımız yerde milyonlarca kişinin bize ihtiyaç duyup, duyuyor. Ve bu kişilere HarderLight çözümünü ulaştırmamız gerekiyor. E, ve onlara HarderLight'tan duyduğumuz hikayeleri HarderLight'taki referanslarımızı vermemiz gerekiyor. Ee, bu şekilde e, milyonlarca insanın hayatına e, toplarla yapamayacağız bunu ama bir bir bir bir bir bir onlarda zaman geçirip onlara iyi koçluk iyi danışmanlık yaparak onlara Herbalife Herbalife gibi anlatarak ve Herbalife gibi tüketmeleri de ve kullanmalarını sağlayarak insanların hayatlarına dokunacağız. E, bunu yani Herbolife'i görmelerine yardımcı olmamız gerekiyor. Arkadaşlarıma şöyle diyorum, 5 kilo fazlam varsa e, hemen vermene yardımcı olabilirim. Çünkü bak ne duydum biliyor musun? Dil e, bir referans ya da evet bende de vardı e, bak ben neler yaptım biliyor musun? Diye kendi referansımızı ön tutmamız lazım. Ve onlara Herbolife'dan duyduğumuz hikayeleri e, vermemiz onlara Herbolife'ın ürün e, gamıyla olan muhteşem hikayelerini vermemiz gerekiyor. Unutmayın hikayelerden oluşan bir iş yapıyoruz. Kesinlikle ama hikayeden bir iş yapmıyoruz. E, bu aklımızın bir köşesinde kalsın istiyorum. E, mesela doktorların e, kilolu hatta çok yüksek kilolu olmanın nedeni yaşamayı erteleme Kol çaldı. <gülüyor> Kapatmak sorunları. Ee, o en iyisini nerede kaldık? Ee, mesela doktorların e, kilolu hatta yüksek kilolu olmanın ne kadar tehlikeli olduğunu anlattıklarını anlatın. İhtiyacı çöz sorunları olduğunu ve ihtiyacı çözüm, e, ihtiyaç duydukları çözümün sizde olduklarını anlatmanız gerekiyor. Burada Marcus felsefesi aslında devreye giriyor. Marcus en iyisini yapmak istedi ve eksiksiz olanını yapmak istedi. Herbalife o kadar eksiksiz ki Herbalife ürünlerinden bahsederken birçok ülkede Herbalife ürünleri ürün yerine geçen besleyici diye bahsediyoruz. Eğer her şey eee Yerinde ise, evet, oyun yerine geçen bir oluyor buluyor. Ee, eğer her şeyi içeriği, yani Herbalife ürünlerinde e, birçok içerik olmasaydı e, biz eksiksiz diyemeyiz. Demek ki Herbalife ürünlerinin içerisinde kişinin ihtiyacı olan her şey var. Bu yüzden eksiksiz diyoruz. Sıpkı Mark hayal ettiği gibi. Öğün e, yerinde geçen... İçinde ufak bir şey eksik olsaydı öğün yerine geçen diyemezdik. Düşünün, bir öğünün yerine bir bardak shake içerek rahatlıkla istediğiniz sonucu elde ediyorsunuz. Bir bardak shake bir öğün olması için evet tam olarak bu işte eksiksiz olması gerekiyordu. Bazı Bazıları vitamin alman lazım diyor ama yeterli değil. Doğru ilave, vitamin Doğru ilave vitamin yardımcı olur ama eğer ürünleri kısarak yapacaksak evet vitamin şart ama dahası var öncelikle öğünlerin Herbalife öğünlerinin eksiksiz olduğunu insanlara anlatan onlara eksiksiz gıdaları sadece e, ve en iyisinin Herbalife olduğunu e, anlatmamız gerekiyor. Hörbalar ürünlerinin içeriklerinin eksiksiz olduğunu söylediğinizde onların evet ürün için sen böyle diyorsun ama gerçekten öyle mi? O zaman e, ne diyeceğiz al ürünü burada istersen e, analizlerini yaptır yani kişi gerçekten şunu soruyorsa e, ürün gerçekten eksiksiz mi? yani vücudunun ihtiyacı olan şeyleri karşılıyor mu? bunu çok da ısrarcı bir şekilde sormaya devam ettiğinde şunu söyleyebilirsiniz evet ürün gerçekten eksiksiz içeriği tam olarak senin ihtiyacın olan her şey var İstersen bu kutuyu alabilirsin götürüp analizlerini yaptırabilirsin kendinde görebilirsin artık bunu yapmak ne kadar maliyetli olur bilemem ama sonuçlarına bana inanmıyorsan oradan çıkacak sonuçlara kesinlikle inanmalısın tam olarak emin olmanın tek yolu ürünü kendi üzerinizde denemenizdir ee, benim sonucu muhteşem ve bir sürü insanımla muhteşem sonuçlar almasına yardımcı olduk bunları e, denemek değil, direkt kullanarak biz bunları yaşadık ee, ürünlerimiz eksiksiz e, eksik olsaydı e, piyasaya çıkmış olan bir sürü firma e, oldu ve bir show kapanıp kaybolmak zorunda kaldılar. Çünkü ürünleri eksiksizdi. Ama harbolayaka baktığınızda 39 yıl 94 yani yüze yakın ülkede 39 yıldır faaliyette olan global bir gıda firmasıyız. Demek ki ürünlerimizin içeriği gerçekten eksiksiz. Ve biz bunu 39 yıldır söylüyoruz. Ürünlerimizin içeriği eksiksiz. Şimdi iş fırsatı tarafından bakalım. Birincisi kişilere maddi fırsat olarak maddi açıdan ne kadar yoksul olduklarını görmelerini sağlamamız gerekiyor. Sormanız gereken birkaç önemli şey aktarayım. Size sormanızı istediğim ufak bir soru var. Siz ve aileniz için maddi güvence sağlayacak bir iş fırsatı buldunuz mu? Eğer bulduysanız aktif olarak Eğer bulamadıysanız aktif olarak arıyor musunuz Çünkü onların durumlarını irdenmelerini sağlamak lazım Lakin bu yıl bir sonraki ya da daha sonraki yıllarda onların ne tür maddi sorunlarla karşılaşacaklarını bilemeyiz bir şey olmamasını umarak işi şansa bırakmak bırakmaktansa mali olarak güvencede olmalarını desteklemek gerekiyor ve onların mali olarak daha iyi şartlarda yaşamalarını desteklemenin bir yoludur hard life yani iş fırsatı. Yani insanların ürünlere gereksinim gereksin duyduklarını görmelerini sağlıyoruz ee, ve bu fırsatı ihtiyaçları, oldukları, ihtiyaçları olduklarını görmelerini de sağlıyoruz aynı zamanda. Sonra Herbalife'in ürün bakımından sorunan olanaklarını ve mali fırsatları görmelerini sağlıyoruz. İşte insanların ne kadar kalitesiz beslendiklerini, bu beslenmenin insanları obezite ve türlü hastalıklara ittiğini, işte tıpkın buna yeterli derecede çözüm üretemediğini ve burada devreye girdiğini anlatmamız gerekiyor. Ve bunun büyük bir fırsat olduğunu, iş bakımından insanlık için e, tabi... Üzücü Herbolife'in olması değil insanların dışarıdaki beslenme alışkanlıklarıyla neler, neler içtikleri ve kendilerine neler yaptıkları çok üzücü ama Herbolife ve bunların e, daha iyi bir yaşam için gıdalarını değiştirerek yanlış şeyler söylemek istemiyorum ve daha iyi bir hayat ve daha iyi bir yaşam için çıkettikleri gıdaları sağlıklı gıdalarla değiştirerek neler yapabildiklerini harbulaif filmleriyle görüyoruz zaten. Ee, sonra e, sizden yapmanı istediğimiz şey şu aslında. ilk olarak ürünlerden elde ettiğiniz sonuçları kendi referansınızı geliştirmeniz e, ve elde ettiğiniz başarılar hakkında kendi sonuçlarınızı oluşturmanız. Bunu sadece kendiniz için değil Herbalife'ın referans bankasında bir referans daha eklemek için yapmanız gerekiyor. Şunu göz önünde tutalım, referans geliştirmek zor bir iştir. Her zaman sizden beklenenden çok daha iyisini yapmalısınız. Her zaman sizden beklendiğinden çok daha e, iyisini e, ve daha iyisini yapmalısınız. E, her zaman dünya görüşünüz bu olmalı yani bu sadece Herbalife'de değil e, herhangi bir işte de senden beklenenin daha fazlasını yap ve her zaman geleceğine yatırım yap işte senden beklenenin daha fazlasını yaptığında otomatikman geleceğine de referans yapıyorsun maaşlı bir işte çalışsan bile senden beklenenden daha iyisini e, yap bu seni değerli kılacaktır. E, bu terfi etmeni sağlayacaktır yükselmeni sağlayacaktır ve piyasada itibar kazanmanı sağlayacaktır özellikle urbalike çalışacaksanız ilk iş şudur bağlantılar kurulup telefon çalmasını sağlamalısınız zaten kişilerle bağlantılar e, kurduğunuz ilanlar ve birilerinin ilgisini çektiniz yapacak diğer şey ise bu kişinin ürüne başlamalarını sağlamak onların ürünü satın e, alınca para kazanırsınız ama bu işiniz burada bitmez şimdi zaman ayırıp kişinin ürünü kullanmasında ona yardım etmelisiniz işte burada da danışmanlık kısmı biraz e, daha önemli paya sahip bunlar zaten normalde kullandıkları ürünler başka e, şöyle söyleyeyim ayırdığınız bu e, öyle iyi bir referans almak e, mükemmel bir şans elde etmenizi sağlar. Mükemmel bir referans oldusu oluşturmanızı sağlar. Ayırdığınız bu zamanın getirisini sonra alacaksınız. Birilerini ayırdığınız zaman getirisini hemen elde edemeyebilirsiniz. Zaman lazım. Buna ama tabii Kervolayev filmlerinden bir tane daha almasını sağlayamazsanız Kervolayev müşterisi edindiğinizde, edindiğinizde ona şöyle diyebilirsiniz, Herbalife şampuanı kullanıyor musunuz? Çok basit bir örnek. Çünkü başka bir ürün hakkında konuşmak kolaydır. Bir referans geliştirirken başka bir ürün hakkında konuşmak çok caziptir. Kişi cilt bakım ürünlerimiz var, vücut bakım ürünlerimiz var. Kişiler her sabah ve her akşam zaten ciltlerini yıkıyorlar. hafta da 3-4 defa saçlarını yıkıyorlar, el kremleri, yüz kremleri kullanıyorlar rahatlatıcı jellerle vücudlarına sürüp daha rahat hissetmek istiyorlar. Herbalife'de hepsi mevcut. Bunlar zaten dışarıda insanların normalde kullandıkları ürünler. Başkalarından almak yerine Herbalife'den neden almaları gerektiğini onlara anlatmamız gerekiyor. Bazen referans alma süreci gerçekten zor bir süreçtir. Bazı müşteriler diğerlerinden çok daha zordur. Ürünleri kullanmaya devam etmelerini sağlamak zor iş. Örnek veriyorum. Esin Aleykisin ürünleri kullanmaya devam ediyor musun? Ee, Esin de hayır benim için uygun değil derse Esin de hayır senin için çok uygun Esin. Şimdi, e, Esin sana şunu söyleyebilir. Şimdi tartının üzerindeyim ve e, hiç kilo vermemişim. E, sen de şunu söyleyebilirsin. Hayır senin için ürünler çok uygun. Şimdi tartının üstünden in ve ürünleri kullanmaya devam et. İnan muhteşem sonuç alacaksın. Ürünler tartının üstünde işe yaramıyor. Kaçamaklarını biraz düşürmen gerekiyor. Bol su içmen gerekiyor. Uyuman gerekiyor. Aktif yaşama birazcık kalifiye olman gerekiyor. Tartının üzerinde ya da evde yatarak ve bol bol buzdolabının kapısını ziyaret ederek Zaten sonuç alman zor olacak dediklerimi yapıp Benimle bu yolda devam etmen gerekiyor Bana inan seni istediğin kiloya getirene kadar Beraber gideceğiz ve bu süre çok da güzel geçecek Çünkü ben yaptım bunu sana da yaptırabilirim Yani buradaki referansınız çok önemli Distribütör için de aynı şey geçerli Kullanıcı ürünleri gece yarısı teslim almak isteyebilir Bunlarla ben karşılaştım, gece yarısı evimden alıp beslenme kulübümü açtırdılar. Bana mutlaka bu videoyu dinleyen arkadaşlarından bir iki tanesinde de bunlar olmuştur ya da bir şey olmuştur. Bir danışan bir geliştirmek zordur ama şunu not edin, bu çok kazandıran bir iştir. Sadece ürünü satarak hayatınızı idame ettirirsiniz ama referans geliştirmek ise sana bir servet kazandıracaktır. Serveti fazladan çalışarak sağlarsınız, ürün kullanmasını sağlamak, referans geliştirmek, insanların işe girmelerini ve başarı elde etmelerini sağlamak ve istedikleri kariyerleri gelene kadar çalışmalarına sebep vermeniz gerekiyor. Konuşarak insanların ihtiyacı görmelerinden ve cevabı bulmalarını sağlayabiliriz. Yetişimin iki önemli parçası var. Bunlardan biri insanların kendilerini görmelerini sağlamak. Geçmişte yapmış oldukları hataları görmelerini sağlamak konusunda dikkatli davranmalıyız. Şimdi fazla kiloları var insanları kendilerini oldukları gibi görmelerine yardımcı olmalıyız. Yani burada açıklamak istediğim şu mesela kişinin geçmişteki vücudu çok daha iyidir mutlaka ve kişi bir kilo alma sürecindedir 3 kilo, 5 kilo, 2 kilo, 10 kilo fazlalığı vardır işte burada metabolizmanın zamanını zayıfladığını ve kilo verme sürecinin daha zor olacağını bu süreci çok geçtirmemesi gerektiğini ve bir an önce programa dahil olup daha fazla kilo almadan, obesteye gitmeden ya da yüksek kiloya gitmeden bu sorunun üstesinden gelebilmesi Gelebilmesi konusunda ona destek olabileceğinizi anlatmanız ve kişilerin bu süreçte destekçisi olmanız gerekiyor. Burada dili kullanarak birçok şeyi değiştirebiliriz. İşte iletişim dediğimiz faktör. Şu an bedeninizde ve şu ayki gelirinizde olmak zorunda değilsiniz. Bakın iletişim çok önemli bir soru bu. Birisine gelirin neden bu kadar düşük dediğinde, şirket bu kadar ödüyor diyor. Öyle değil aslında. Şirket bu kadar ödemiyor. Şirket sana bu kadar ödüyor. Ben kuafördüm ve bir işverendim. Her ustaya yani parayı maalesef veremiyorduk. Yani birbirlerine yakın rakamlar alıyordular ama azalanı da vardı, çok olan da vardı. Bunun sebebi kabiliyet ve becerileriydi. İşte bugünkü konumuzun ama teması da buydu. Kabiliyet ve becerilerinizi biraz daha geliştirmek. Yani bunu daha önce çok defa düşündüm ve en son şuna karar verdim. Kabiliyet ve becerileri geliştirerek hak edişimi daha da yükseltebiliriz. Kişilerin hayat görüşlerini değiştirmeliyiz ve hayat görüşümüz değiştirirken aynı zamanda kendimizi ve onları da geliştirmeliyiz ki karşılığını çok daha fazlasıyla alalım. Dilin en büyük yararı da insanların kendilerinin olduklarından daha büyük, daha başarılı olduklarını düşünmelerinde ve onlara kendi gözlerinde gördükleri gibi değil. Sizin gözünüzde bunu e, nasıl gördüğünüzü sağlamaya yardımcı olmasıdır. Daha iyi olmak için daha iyi kişilerin gözlerine ve beynini alamayız. Ama bunu yapacak beceriler, tecrübe edinebilir, kendimizi geliştirebiliriz. Herbu live'ta kalın, herbanize kalın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.